Bursan Yatırım 10 lot, Papillon Savunma 160 lot, Sanko Pazarlama 200 lot. Geçtiğimiz süreçte, yani önceki videodan bu yana bayağı sancılı bir dönem atlattık inşallah. Temennimde, beklentilerimde, en kötüyü geride bıraktığımız yönünde. Arkadaşlar burada Excel portföy takip programımızın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Bursan Yatırım'da bankanın gösterdiği maliyet böyle gitgide artıyor. Önce 392 idi. Elimizdeki on notu çıkınca 395'e falan çıkardı maliyetimizi. Halbuki Excel Portföy Takip programından bakacak olursak elimizdeki 10 notun karlı satışıyla ile birlikte gerçek ortalama maliyetimizin 362'ye gerilediği görülmekte. Excel'den takip ettiğim bakiye ile tabii şu nakiti elle yazıyorum. Aynı gösteriyor. Sadece maliyetleri farklı gösteriyor. Neyse. Şimdi burada geçen videoya göre bir %5'lik zararımız söz konusu. Kar zarar durumu da başlangıca göre %55 diyelim. Grafiksel olarak bakalım neler değişti. Şimdi arkadaşlar Sanko neredeyse %10 zarar yazıyordu. Yani %9.5'tan geri döndü zarar olarak. 10.37 gibi bir maliyetimiz vardı bunda. Bayağı bir yüksekten maliyetlendik. Çizmiş olduğum düşüş trendine güvendim. Trendin üst noktasından nasıl olsa destek alıyor diyerek bu trend kırıldı. Yükselen kanalın alt bandı. Gayet güzel çalıştı. Tekrar bir destek noktası oluşturdu ve tepki alıp yükselişe geçti. Şimdi burada bir şey paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Hacim artışı benim açımdan sadece çizdim düşen trendin kırıldığı yerde önemli arkadaşlar. Onun haricinde aradığım şey temelde en düşük hacimli olan muh. Yani şöyle bir bakacak olursanız son dönemde en düşük hacimli mum neresi? 17 Haziran'daki mum. Ondan sonraki 8 Temmuz'daki mum. Alım bölgesi olarak belirlediğim normalde yerler bu fiyat seviyeleri oluyor. Bu mumların fiyat seviyeleri oluyor. Yani normalde 10.37 değil 10 liradan da maliyetlensek daha yakışık alırmış. Da neyse trendlerin döneceği yerlerde hacim aşırı düşük oluyor arkadaşlar. Bunu hep böyle gözlemliyorum. Tepede de olsa hacim düşük oluyor. Dipte de olsa hacim düşük oluyor. Trende yerde buradan dönecek dediğiniz bir yer varsa hani öyle beklenti içerisindeyseniz Hacimlere bakın. Hacim düşükse tabii düşükten kastım da böyle yarı yarıya falan değil. Böyle ciddi düşük olacak. Trend kırılımlarında niye hacme bakıyorum? Hacim yüksekse sahte bir kırılım değil gözüyle bakıyorum arkadaşlar. Buradan yükseliş devam eder diye düşünerek işlem açmıştık ama tabii hemen 2 gün sonra bir doji, bir yutan boğa, akabinde de üç kara karga düşüşün devam edeceğini onaylıyor. Tabii diyebilirsiniz ya bu kadarını biliyorum. Şunları da yaşıyoruz arkadaşlar, hani bu mumlara göre aksiyon alıp da ertesi gün bir yutan boğa mumu kocaman yeşil mum yakıp da hepsinin üzerinde fiyat kapanışı, bir daha hiç geri düşmemeleri filan. Çalışma istatistiksel or olarak oranları Thomas Bulkovski amcamızın kitabında okuyanlar bilir, okumayanlara da tavsiye ederim kitabı bir göz atmalarını. Hiçbir şey %100 değil. Hatta %70'in üzerinde da formasyonlarında çalışanı çok az. Burada yorumlama şekliniz önemli. Yani gidip şuradaki dojiyi gördükten sonra hacme bakıp hacimde çok düşük akabinde bir tane yeşil mum tamam. Bu üçlü fiyat kapanışı da yeşil mumun kırmızının üzerinde. Burası bir yükselişin haberisi olabilir diyebilirsiniz yani. Ha tabii şu doji aşağıda olsaydı biraz daha gapta olsaydı açılışları o zaman da bir sabah yıldızı güzelce oluşmuş olurdu. Yukarı yönlü hareket desteklenirdik. Diyeceğim hiçbir şey kesin değil. Sadece piyasa beklentilere cevap verir. Fiyatların hareketini teknikle de temelde de beklentileri belirler. Temel analizde kar beklentileri, teknik analizde formasyon beklentileri. Beklentiler arttıkça da hızlanır. Fiyat hareketi hızlanır. Geçelim papilyona bakalım. Papillon'da işte dediğim gibi adamlar bir hisse geri alımı açıklamışlar. Tabii benim stop iptal oldu. Niye iptal oldu arkadaşlar? Stop olurdum normalde de ben bunun hisse geri alım haberini okumamıştım daha öncesinden. Geç gördük 30 milyon TL'lik 2 milyon tane hisse alacaklarmış. Yani bu fiyatı 15 liranın altında belli bir süre tutacaklar anlamı taşır. Eğer ki şirket fiyatı 15 liranın altında baskılarsa da burada Bollinger bandı iyice daralır. Bir kopuş gelir yukarıya da aşağı yönlü tabii beni biliyorsunuz arkadaşlar Bollinger bandlarının daralmasında kopuşun yönünü ben hep yukarı yönlü olacağını umarak pozisyon açıyorum. Daha hisseyi yeni almaya başladı şirket. Bakalım nereye gidecek, nasıl olacak. Ama daha da fiyatı düşüreceklerini düşünmüyorum. Zaten hisse geri alımındaki amaçları şirketin kendilerinin fiyatı düşük bulmaları. Yani şirketin borsada işlem gören fiyatını düşük buldukları için hissede geri alım yapıyor fiyat istikrarını sağlamaya yönelik bir hisse toplama peşindeler. Tabii bu yatırımcı için olumlu bir bakış açısı kazandırıyor. Yani sonuçta patron hissesini alıyor yani şirketine güveniyor adam demek oluyor. Ama farklı bir şekilde de sonuçlanabilir bu olaylar. Yaşadık, bilenler bilir. Mutlaki meselesi vardı vakti zamanında. Yani adamlar önce hisselerini topladılar daha sonra da borsadan çıktılar. Ama tabii Papillon savunma zaten yeni bir şirket. O yüzden de hani şu anda beklentim yataya sarıp yani patronlar da biraz hissesini toplasınlar ucuzda. Ondan sonra da bambaşka bir tabloyla karşılaşacağız. 20'ler 30'lardan falan bahsetmiyorum arkadaşlar. 2 milyon notu az bir lot değil. Zaten bunun lot sayısı kaç ya. 15-20 milyon lotu olan hissede 2 milyon lot, Devasa bir rakam yani. Tahtacısı tebrik ediyorum. Yani 370 ile 420 arasında testere yaptı ya adam. Anlam vermek zor. Yani daha bitiremedin mi? Toplayacağın kadar toplayamadın mı? Daha ne kadar toplayacağın hisseyi? Film bir yerde kopacak. Umarım yukarı doğru kopar. 50 tane formasyon bekliyoruz burada ya. Yani. Tabii 50 tane formasyon demek bu da zaman alacak demek. Yani bizim gördüğümüzü herkes görüyordur büyük ihtimalle. İşlerin ters gitme olasılığı yok mu? Her zaman var. Burada bir aşağı kırılım geç, gerçekleşse %50'e değer kaybı. Ama ben yükselişten yana uyumu kullanıyorum. %50 yukarıya prim yapacak gibi düşünüyorum ya yani. da kabak tadı verdi yani Vallahi verdi tahtacısını yine tebrik ediyorum burada yani çok güzel testleri yapıyor burada hani belki şu kısımlarda da testleri yapmaya elverişli olarak gördü başladı falan da 2021 Ekim ile 2022 Mart arasında o kadar bariz değil ama şu anda gayet net yani mal toplama sezonu ya bu böyle bir şey yok tabi bizde de var eskilerin lafını dinlesek eskiler nedir okullar kapanınca sen de kapat borsa işini tatile git okullar açılınca sen de gel borsada işinin başına döndüğü adamlar eskiler öyle diyor aslında haklılar yaz sezonu özellikle temmuz 15'le ki geldik eylül 15 arasında baya bir satış sezonu gibi bakılıyor genelde borsan yatırıma baktık papilyona baktık sankoya baktık bir de elimizdeymişken biz düze bakalım geçen bir arkadaşım söyledi ya hisse soluksuz çıktığı yerlerde soluksuz düşer falan dediler. Eğer ki öyle olursa biz ayvayı yedik falan filan öyle bir dünya yok arkadaşlar. Yani bu mum grafikler sadece günlükten oluşmuyor, dakikalıktan oluşmuyor. Günlükten olursa bile zaten kanal çalışmasını yapmıştık biliyorsunuz. Bu ekrandaki kanal çalışmasında her çizgi kesikli çizgi ve normal beyaz çizgiler bir durak. Dönme olasılığı trendin yani aşağı yönlü ise yukarıya, yukarı yönlü ise aşağıya hareket etme olasılığı olan bölgeler. Tabi bunun yanı sıra bu kanalın en alt bandı ana trend çizgisi. Bu ana trend çizgisinin üstündeki birinci, daha sonra çizdiğimiz bu trend çizgileri de işte ikinci, üçüncü trendler falan oluyor. Ya sadece trend çizgileri yönünden bile bakacak olsa bu soluksuz düşer denilen yerde 2300 seviyelerde ki zaten geldi oraya. Yine gider çarpar yukarı yönlü hareketini sürdürür. Ya da daha sağlamı yükselen kanalla bu yükselen tren çizgisi arasında kesiştiği bölge olan 2290 seviyelerden geri tepki alıp yukarıya çıkar. Bist Endeksinde de pek yanıldığım olmadı. Ha ola ki aşağı yönlü bir hareket gelse bu sefer de GAP bölgelerinin her biri desteklenen seviyesi arkadaşlar. Yani kaç tane GAP'lı boşluk var Bist Endeksinde? Dünya kadar. Her birinde GAP var. Hani tek bir çizgiymiş gibi bile düşünsek haftalık grafiğe bakalım. Bu gördüğünüz 4 Nisan 2022 yazan haftalık mu? Bunun orta noktası ciddi bir destek direnç seviyesi. Ortalamalara bakmıyorum bile. Şu anda gayet güzel 20'lik ortalamadan destek alıyor Bollinger Bandı'nın orta noktasında. İlla ki düzeltme olacak arkadaşlar yani. Ya bu işlerle ilgilenen arkadaşlar bilirler. Yani ya düşüp çıkması mesele değil. Önemli olan ana trendin yönünün hep yukarıya olmaz. İnsanlar Borsa İstanbul'un ana trend yönünün hep yukarı olduğunu hala bilincinde değiller. O yüzden de felaket tellallığı yaptırıyorlar ki bu beni cidden rahatsız ediyor ya. Ne istiyorsunuz arkadaş? Hani bir şey var ya. Uçağın motoru bozulsa, kanadı kopsa bilmem ne. Sen ne istiyorsun ya? Bu ülke bassın mı istiyorsun? Ne istiyorsun ya? Şu borsa endeksinin hakikaten trendinin kırılıp şurada dokuzcunun altına inmesi ne demek biliyor musun sen? Yani ciddi bir düşüş trendine girecek, ay trendine girecek muhabbetine. Yoksa bizim endeksimiz yani... Aşağı yukarı geçtiğimiz senenin aralığında yani 2021'nin aralığında 2400'den 1700'e düştü. E ne oldu? Düştüğü yerden toparlanmayı bildi mi? Bildi. Geri 2700'e çıktı mı? Çıktı. Ve bunu yapan da küçük yatırımcı. Bu hisse senetlerinin fiyatını götüren de küçük yatırımcı. Yerli yatırımcı. Hani yabancıya bel bağlayanlar var ya 10 senede hissenin fiyatı ona katlamamış ya. Yani. Açığa sata sata sata sata adamlar hisselerin fiyatını yerlere çektiler. Bir de arkadaşlar. Bu gerçekten bir yapmanızı önerdiğim, tavsiye ettiğim bir şey. Şimdi hisse senetlerinize blokaj koyabilirsiniz. Bunun uygulaması falan da var. Yani sizin hisse senetlerinizi kullanarak aracı kurumlar açığa satış yapamazlar böylelikle. Uzun süreli yatırımcıysanız sizden yani hakikaten yapmanızı öneririm ki sizin paranızla sizden habersiz başka birileri para kazanmasınlar. Hani hisselerin fiyatı da bu yüzden gitmiyor arkadaşlar. Sizin hesabınızdaki hisse senetlerini adamlar Nasus elimde var olarak görüyorlar. Açığa satıp oradaki terste zararda kaldıkları durumda sizinkilerden kullanıyorlar. Papilyon Sanko, Borusan Yatırım, Portfeym. Şu anda Borsa Kazan YouTube kanalım için oluşturdum borsa hesabında. Bunlar bakalım nereye gidecek, nasıl gidecek. Tüm borsa severlere bol kazançlar diliyorum.